Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçtiğimiz haftalarda incelediğimiz Microsoft Flight Simulator 2020 ile ilgili olarak yeni bir video çekmeye karar verdik. Neden bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar? Çünkü gezilecek çok yer var. Özellikle güzel Türkiye'de, ülkemizde birçok yer var havadan görmek istediğimiz. Ama malum pandemi süreçleri vesaire derken... Bu gezilerimizi en azından fiziksel olanları er ertelemek zorunda kaldık. Biz de dedik ki böyle ayda 1-2 tane video çekelim oyuncağını programımız için ve bu videolarda çeşitli yerlere gidelim dedik. Şimdi bu ilk videoda biz Şanlıurfa'daki ve tarihi 30 bin yıl öncesine kadar dayanan Göbekli Tepe'ye gitmeyi düşünüyoruz. Tabi şimdi... Microsoft Flash Simulator'da şöyle bir olay yok denizlikle arkadaşlar. İstediğiniz bir noktaya doğrudan gidemiyorsunuz. Çok önemli bir yer olmadığı sürece özel olarak bir işaretleme yapılmamış. Tahmini olarak bulmamız gerekiyor. Biz de e, haritadan baktık, Google haritalardan baktık, eşleştirmeye çalıştık. Güzel bir noktayı bulup o alanı komple tarayacağız. Ve Şamlıfor'un yakınlarındaki Göbekli Tepe'yi ziyaret etmeye çalışacağız. Microsoft Flash Simulator'u ben normal işaretimde kullandığım Humo H5'e kurdum. Ve üzerinde 1600 Ti ekran kartı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde çalıştırıyor. Ve bir yandan bazen oyun oynarken bir yandan da işlerimi yapabildiğim bence çok şık ve çok güzel bir bilgisayarda olmuş. Oyunumuzu bunun üzerinde oynuyoruz ve tüm detaylarımızı ve ekran görüntülerimizde de yine bu bilgisayar üzerinde aldık arkadaşlar. Bu arada oyunu biz kullanırken ilk çektiğimizde arkadaşlar klavyeyle oynamıştık ama klavye oynamak gerçekten çok zor. Logitech'in Extreme 3D Pro isimli şu joystick'ini aldık. Bu aslında tamamen bu ve benzeri oyunlar için tasarlanmış. İşte throttle dediğimiz bu gaz açıp kapama özelliği olan ve üzerindeki tuşlarına da çeşitli fonksiyonları atayabildiğiniz çok özel bir joystick. Bununla oynadık. Çünkü bununla çok daha rahat oluyor, çok daha kolay oluyor ve çok daha hızlı ve seri bir şekilde oyunda istediğimiz yere uçağımızı kumanda ederek götürebildik arkadaşlar. Şimdi gelin Microsoft Flight Simulator 2020'de Şanlıurfa'daki Göbekli bir ziyaret edelim. Evet arkadaşlar şu anda Şanlıurfa Havalimanı'ndayız ve uçağımızla birlikte havalanacağız ve Göbekli Tepe'ye doğru e, yola çıkacağız. Biliyorsunuz çok eski bir uygarlık e, alanı orası 30 bin yani önce 30 bine kadar dayandığı söyleniyor. Şimdi biz de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan önce bir park frenlerini bir açalım ve gazımızı vermeye başlayalım. Ve uçağımız hareket etmeye başlayacak şu anda. Evet şu anda başladı. Tam gücü veriyoruz motorlara ve GAP, GAP Havalimanı'ndan kalkıp Göbekli Tepe'yi bulmaya çalışacağız. Ben de ilk defa sizlerle birlikte bulmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden hemen bulamayabiliriz. Şu anda Microsoft Flight Simülatörde 2020'de. Biliyorsunuz biz daha önce bir video çekmiştik. O zaman İstanbul'da dolaşmıştık. Şimdi de böyle Türkiye'nin tarihi güzelliklerini dolaşalım diyoruz. Türkiye'de gitmemizi istediğiniz yer varsa bu videonun altında bizlere yorum olarak söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Yazın. Biz de böyle ayda bir tane böyle çekmek istiyorum ben oyun canavarında. Orada değerlendirmiş olalım. Evet. Uçağımızı kaldırıyorum şu anda. hop ve kaldırdık. Evet Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan kalkışımız gerçekleşti. Evet altimetrimizde hata var diyor. Biraz daha kaldıralım. Şimdi birazcık döneceğiz arkadaşlar. Biraz yüksek irtifaya çıkalım. İniş takımlarını kapatıyorum. Filipleri de açıyorum. Flapleri pardon arkadaşlar. Şimdi yükselelim birazcık. Şimdi haritada birazcık geride görünüyordu arkadaşlar. Ben döneceğim. GAP havalimanı birazcık ileride görünüyor. Microsoft Flight Simulator'da böyle dünyanın istediğiniz her yerinden uçakla kalkış yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Ee, çeşitli paketleri var. Üç tane paketi var. Uçak sayısı paketseye göre değişiyor. Aldığınız pakete göre. Yani şu anda Kule ile konuşuyoruz. <gülüyor> Şu anda Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında uçuyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz yukarıdan görelim isterseniz. Evet, buralarda bir yerde olması gerekiyor. Aradığımız yerin yani Göbekli Tepe'nin. Biraz daha gideceğiz ama. Şu anda 3000 üç fitteyiz. 3100'e doğru tırmanıyoruz. Saatte 120 not hızla gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Şöyle bir yandan göstereyim, yukarıdan göstereyim, önden göstereyim uçağımı, haritamızı da kapatalım. Şanlıurfa havalimanı da arkamızda kaldı şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz, biraz git gitmeliyiz böyle Göbekli Tepe'yi bulmak için. Tabii çok böyle detaylı olmuyor arkadaşlar bu görüntüler onu da söylemiş olayım bazı yerlerde hiç göstermiyor yani standart haritalar kullanıldığı için her şeyi böyle çok net göremeyebiliyorsunuz şurada aşağıda bir yerleşim alanı var galiba oraya bir bakayım ama o standart bir yerleşim alanı sanki orası değil diye tahmin ediyorum. Şu anda bir yerleşim alanının üzerinden geçiyoruz. Haritada bazı yerler çok güzel gösteriliyor ama her yer değil arkadaşlar onu söylemiş olayım. Şuralarda bir yerde olmalı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Göbekli Tepe. Birazcık iltifayı azaltalım. Havalimanı görüyorsunuz şu anda. Arkamızda kalmış durumda. Böyle istediğiniz her yeri gezebiliyorsunuz. Hatta biz farklı yerlerde gezeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani nerelere gidip gitmeyi düşünüyorum. Efes'e gitmeyi düşünüyorum ben. Kapadokya'ya gittim gördüm güzel. Onu da çekmeyi düşünüyoruz. Böyle ayda bir tane iki tane yere gidelim. Tarihi güzelliklerimizi size gösterelim. Malum pandemi süreci var. Gidemiyoruz her yere. Ama en azından böyle bir uçuşla sizi oralara götürebilirsek eğlenceli bir yolculuk olur diye tahmin ediyorum. Siz ne derseniz yorumlarda Fikirlerinizi söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Muhtemelen şuralarda bir yerde olması lazım. Üstü kapatılmıştı bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bir tenteyle zarar görmesin diye hava şartlarından ve işte iklim şartlarından buralarda bir yerlerdedir diye tahmin ediyorum. Sanırım şu an üstünden geçtiğimiz yer arkadaşlar. Ama emin ol emin olmadığımı da söyleyeyim. Çünkü birbirine benzeyen çok yer var. Ee, ve koordinat da giremiyoruz ne yazık ki bu oyunda koordinat girsek yani istediğimiz koordinata ışınlanamıyoruz ee, göz kararı yapabiliyorsunuz biraz Google haritalardan baktım ben artık olduğu kadar Sürçü lisan edersek affola diyelim arkadaşlar bir de tabii bunlar standart harita görüntüleri ee, çok özel yerleri yapı yapmışlar ama her yer özel olarak yapılmamış arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 2000 fitte gidiyorum yaklaşık olarak. Yani bir şeyi bulmak o kadar kolay değil onu söyleyeyim. Yerleşim yerleri de birbirine çok benziyor. Tam da doğru bir şekilde tabii modellenmemiş olabilir veya eski görüntülerden modellenmiş olabilir. Ben elimden geldiğince bu alanı gezeceğim arkadaşlar sizler için. Birazcık geniş açı görelim. En azından sizde nereleri gezdiğimizi görün. Ama oyun çok güzel olmuş. Böyle arada alıyorum ben uçağı. İstediğim yerleri, merak ettiğim yerleri, gidemediğim yerleri. Geçen Roma'ya gittim mesela. Gittik gayet güzel oluyor. En azından pandemi sürecinde uçağa binemiyoruz malum. Böyle uluslararası yolculuklar yapamıyoruz ama... Microsoft Flight Simulator ile istediğimiz yere gidebiliyoruz. Böyle bir özgürlük tanıdı bize. Sağ olsun Microsoft bu oyunu tam zamanda çıkardı, öyle söyleyeyim. Şuralarda da bir yerler var. Bakalım şu sağ tarafa biraz bakalım. Ho ho ho sakin ol dostum. Bu arada oyunu joyistikle oynuyoruz artık. Daha önce ben klavyeyle yapmıştım ama klavye çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden e, joystick aldık. Şöyle bir joystickimiz var. Logitech'in çok popüler joysticki bu. Onunla beraber çok eğlenceli ve çok rahat oluyor. Onu söylemiş olayım. Evet bereketli topraklarımız bu şekilde arkadaşlar. Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi bulmaya çalıştık. Bilmiyorum belki de üzerinden geçtik ama dediğim gibi ben hiç gitmedim o, o taraflara. E, gitmek de istiyorum bu arada. En azından bu şekilde gitmiş olduk Şanlıurfa'yı da. Havadan da olsa görmüş olduk. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Microsoft Flash Simulator 2020'de Şanlıurfa'daki Göbekli ziyaret ettik. Sizin de Microsoft'un bu oyunla ilgili olarak gezmemizi istediğiniz, görmek istediğiniz yerler varsa bu videonun altında yorum olarak ekleyin. Elimizden geldiğince bir sonraki videolarda oralara gitmeye çalışalım arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone diye tahmin ediyorum ama olmayanlar olursa çok seviniriz. Şuradan o abone ol şeyini tıklamanız yeterli arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Sadece sizden abone olmanızı istiyoruz. Ve isterseniz bizi aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.